Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün müminlerin ve inananların üzerine olsun. Bugün sizlere Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme yaptığı övgüleri anlatmaya çalışacağım. Kur'an'da Tevbe Suresi 128. ayette Allah şöyle buyurur. Ant olsun size içinizden öyle bir peygamber geldi ki gayet izzetli ve şereflidir.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 daha önce apaçık bir sapıklık içindeydiler. Ahzab suresi 56. ayette, Gerçekten Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Ey iman edenler, siz de ona teslimiyetle salat ve selam edin. Enbiya suresi 107. ayet, Ey Muhammed, biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Ahzab suresi 40. ayette, Muhammed sizin adamlarınızdan hiçbirinin babası değildir. Ama Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ali İmran Suresi 31. Ayet De ki, siz gerçekten Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve suçlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok esirgeyici ve bağışlayıcıdır. Nisa suresi 69. ayet Kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, iyilerle birliktedir. Bunlar ne güzel arkadaştır. Haşr suresi 7. ayet Allah'ın o kent halkından Resulüne verdiği ganimetler Allah'a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 Muhakkak ki size Resulullah'da pek güzel bir örnek vardır. Allah'a ve son güne ümit besler olup da Allah'ı çok zikreden kimseler için. Kalem Suresi 3 ve 4. Ayetler Kuşkusuz senin için tükenmez bir ecir vardır. Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin. Ahzab Suresi 38 ve 39. Ayetler Peygamber'e Allah'ın takdir ettiği,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 Ey iman edenler! Peygamber sizi size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman Allah'a ve Rasul'e icabet edin. Ve bilin ki Allah kişiyle kalbi arasına girer ve siz kesin kes onun huzurunda toplanacaksınız. Araf Suresi 158. Ayet De ki, Ey insanlar! Ben sizin hepinize Allah'ın Rasulü,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 Halbuki sen işlerindeyken Allah onlara azap edecek değildi. İstiğfar ettikleri sürece de Allah onlara azap edecek değildir. Fetih Suresi 10. Ayet Herhalde sana biat edenler ancak Allah'a biat etmektedirler. Allah'ın eli onların ellerinin üzerindedir. Kim ahdi bozarsa ancak kendi aleyhine bozmuş olur. Kim de Allah'a verdiği ahde vefa gösterirse, Allah ona büyük bir mükafat verecektir. Ahzab Suresi 6. Ayet Peygamber, müminlere kendi nefislerinden önce gelir. Onun hanımları da onların analarıdır. Akrabada Allah'ın kitabında birbirlerine, diğer müminlerden ve muhacirlerden daha yakındırlar. Ancak dostlarınıza bir maruf,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 Elimden geldiğince kendi araştırdığım ve derlediğim ayetlerle Allah'ın peygamberimize olan övgülerini anlatmaya çalıştım. Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün müminlerin üzerine olsun. Videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olunuz. Hoşçakalın.